Evet artık sohbetimize başlayabiliriz. Sayın dinleyicilerimiz ilk bölümde yaşlar ve teknoloji kullanımı üzerine bir araştırma yapıldı. Bu araştırmanın ayrıntılarını konuşacağız. Stüdyo konuğumuz Başkent Üniversitesi İletişim Fakültesi araştırma görevlisi. Naz Önen bizimle birlikte. Sayın Önen hoş geldiniz programımıza. Merhaba, akşamlar herkese. Teşekkür ederim Sayın Ceyhan Bey'e. Bugün aslında sizlere bahsetmek istediğim bir çalışma ekibi olacak. Hacettepe ben... Üniversitesi'nde ha. bu alanda çalışan, araştırmalar yapan bir ekipten bahsedeceğim. Onları temsilen bugün aranızdayım. Hı -hı. Çok teşekkürler. Hoş eder. geldiniz diyelim. O zaman şöyle bir giriş yapalım. Türkiye'de genç nüfus artışısında son zamanlarda bir yavaşlama var. Aslında bu gelişmiş ülkelerin gösterdiği refleks. E, nitelikli bir nüfustan da bahset, bahsetmemiz gerekiyor. Çünkü e, genç nüfus ve çalışan nüfusta bir e, azalma söz konusuyken e, yaşlı nüfusta bir art, e, artış var ve yaşam süresinin uzun olması dolayısıyla ve onların da aslında hayata bir noktada katılımının sağlanması gerekliliği ortaya çıkıyor. ve Küreselleşen, dijitalleşen dünyada da buna ayak uydurma çabası e, söz konusu. Peki yaşlılarda teknoloji kullanım durumuna dair de bir araştırma yaptınız. Bu araştırmanın ayrıntılarını sizden alalım. E, bu araştırma grubu e, kimlerden oluşuyordu? E, nasıl bir sahada yürüttünüz bu çalışmaları? E, argümanlarınız nelerdi? Süreç nasıl başladı? E, aslında bu çalışma grubu olarak bizim bir araya gelme hikayemiz Profesör Doktor Mutlu Binar hocamıza borçluyuz bu süreci Hı -hı. biz. Kendisi Hacettepe Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı ve aynı zamanda Bilişim ve Enformasyon Teknolojileri bili Dalın Bölüm Başkanı üncel olarak. Kendisinin yeni medya çalışmalarına giriş adlı bir dersi var. 2015 yılından beri her yüz döneminde bu ders gerçekleşiyor ve biz hmm. bu derslerde yeni medya alanını kesen araştırmalar yürütüyoruz. Her sene farklı bir konuyu odağına alıyor bu ders ve bu senenin konusu da yaşlılık olarak seçilmişti. Ve biz iletişim çalışmaları alanından yaşlılık konusuna yöneldik. Tıpkı sizin de bahsettiğiniz konulara aktif yaşlanma, hmm. kaliteli yaşlanma ve dijital eşitsizlikler gibi konularla biz bu alanı yönelmeye başladık. Dersimizin e, bir kaynakçası vardı, okuma listesi vardı, Mutlu Hocamızın belirlemiş olduğu. Öncelikli olarak biz bu kaynaklar üzerinden alanda ne gibi çalışmalar yapılıyor, yaşlılık ve dijital teknolojileri kesen ne gibi uygulamalar var, hangi konu başlıkları var, biraz bunların üzerinden ilerlemeye çalıştık. Hı hı. Tabii ki bu çalışmalara bakarken her zaman iletişim çalışmaları perspektifinden bakmış olduk konuya. Hı hı. Yani sadece iletişim e, bilimlerine dair bir çalışmamız söz konusu evet. mesela sosyologlar var mıydı? Tabii, yani bu programa katılan yüksek lisans dersi olarak açılan Hı -hı. bu ders doktor öğrencilerinin de olduğu bir ders farklı lisans çıkışlı öğrenciler var bu alanda antropoloji gazetecilik bilgi belge yönetimi gibi farklı disiplinlerden gelen disiplinler arası bir program bu Hacettepe'deki programımız Hı -hı. bu eksende aslında herkesin konuya yaklaşımı da kendi disiplinlerinden getirdiği deneyimlerle bazı okuryazarlıklarla birlikte şekillendi. Biz araştırmalar yürütürken zaten gruplar halinde çalıştık ve bu disiplinler arası yaklaşımda çalışmalarda gözlemledik. Farklı yani sosyolojik yaklaşımlar. gruplar farklı kategorilerde mi inceleme yaptı? Ee, gruplar şöyle oldu. Aslında yaklaşık 10 kişilik bir sınıf içerisinde bu araştırmalar yapıldı. Gruplar kişisel ya da 2 kişilik, 3 kişilik e, gruplar olarak oluşturuldu ve Hı. bu sınıftan toplam 6 tane çalışma çıktı aslında. Farklı grupların yaptı Hepsi de iletişim çalışmaları ve yaşlılığa odağını alan hmm. konulardı. Ama tabii ki farklı konulara odaklandık biz. Sosyal bilimler alanından yaklaştığımız için genellikle saha çalışması şeklinde yürüttük bu araştırmalarımızı. Hem bizim okuduğumuz ve incelediğimiz kaynaklar hem de kendi araştırmalarımızı geliştirirken dikkat ettiğimiz şey sahaya inmek, öznelerle çalışmaktı. Hmm. Yaşlılık deyince aslında bizim öznelerimiz 65 yaş ve üzeri Kişileri oluşturmaktaydı. Odağımızı bu yaş grubundan seçtik hmm. ve keş, e, çeşitli farklı odak e, noktalarından bu alanlara yaklaştık. Bunun içerisinde e, örneğin yaşlılar eğitim merkezi gibi veya motosiklet grubu gibi çok farklı alt kültürler, ana e, dallar yer alıyordu. Hmm. Dolayısıyla araştırmalar da kendi içerisinde çeşitlilik gösteriyordu e, bu anlamda bakacak olursak. Biz araştırmalarımızı tamamladıktan sonra aslında bu araştırmalarımızı e, bir de çalıştay içerisinde sunma fırsatı elde ettik. E, Sayın doçent doktor Özgür Arın hocamız Akdeniz Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi'nde gerontoloji Anabilim Dalında gerontoloji bölümünde çalışmakta. Biz kendisini Ankara'da Hacettepe'de ağırlamak e, hmm. üzere bir program yapmıştık. Yani sadece Hacettepe Üniversitesi'nin de hazırladığı bir proje değildi. Diniş evet. katılımlı mıydı? Evet bu, projenin, mı? e, bu proje içerisinde Hacettepe Üniversitesi yer alıyordu. Akdeniz Üniversitesi e, yer alıyordu projenin içerisinde. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi çatısı altında kurulmuş Hı -hı. olan NetLab ve Senex Yaşlık Çalışmaları Kongresi. Aslında de... bu nüfusla da ilintili. Mesela e, Hı -hı. E, nüfus politikalarına dair mesela kurum ve kuruluşlarla da e, iletişime geçildi mi? E, bu araştırma yaparken aslında biz bahsettiğiniz gibi kaynaklara ve raporlara da baktık. Hı -hı. Türkiye'de yapılan hangi çalışmalar var? Bu alanda ne gibi veriler elde edilmiş diye. Sürekli çalışma alanlarımız doğrultusunda yapılmış araştırmalara baktık. Nüfusla ilgili olarak, hane halkıyla ilgili olarak ne gibi çalışmalar var, ne gibi veriler var hı hı. ve biz hangi alanlara yönelmeliyiz bunlara baktık. Bunun haricinde de bu alanda yine ne gibi fonlar, ne gibi destekler var hem dünyada hem de Türkiye'de nerelere bu projeleri ilerletip götürebiliriz diye de aslında bir alan araştırması hı hı. yaptık. Ama öznelerimiz genellikle Ankara bölgesinde yapılan çeşitli etnografik çalışmalar o evet, alanında Evet ben de onu soracaktım aslında. Yani sahayı Neye göre belirlediniz? Şimdi e, farklı coğrafyalarda aynı soruları sorarsanız ya da yani özellikle dijitalleşmeye dair, internet kullanımına dair sorular sorduğunuzda bu coğrafyaya göre de farklılık gösterebilir. Sahayı neye göre belirlediniz? Sahalarımızı aslında belirlerken bizim yola çıktığımız belli başlı kavram setleri vardı. Konulara, kendi odaklandığımız konulara yönelirken bu kavram setleriyle birlikte baktık hep sahalara. Bunların arasında aslında da oluşturan şeyler genellikle kuşaklar arası iletişim, aktif yaşlanma, hayat boyu öğrenme, teknoloji kullanımı, gerontok yaş ayrımcılığı gibi konular vardı. Biz bu konular ekseninde yapılan çalışmaları tararken yine tabii ki sosyoekonomik boyutları ve nüfus politikaları da bu alanın içerisinde yer alıyordu. Ee, çalışmalara bakarken kendi odamızda yine bu ayrımcılığın olduğu dijital ayrımcılığın, dijital okur-yazarlığın olduğu görülebildiği sahaları seçmeye çalıştık. Hı hı. Ee, bunların e, yapı, yaparken de tabii ki çeşitli araştırmalar yaptık. Örneğin e, benim yer, e, içinde yer aldığım proje 65 yaş üstü bireylerin teknoloji eğilimlerine katılım motivasyonlarıydı ve bunun için biz Ankara Büyükşehir Belediyesi Yaşlılık ve Gençlik Bilgi Girişim Merkezine odanı alan bir çalışma hı hı. yürüttük. Peki bu teknoloji eğilimi derken 65 5 yaş üstü kullanıcılar için. Şimdi neler yani bu teknoloji eğilimleri? Şimdi internet kullanımı mı? Ya da daha farklı işte sosyal medya kullanımları mı? Ya da yani makinelere dair kullanımı, teknolojiye dair kullanım, kullanımlar mı? Nelerdi yani bu kullanım alanları mı? Bizim sahada karşılaştığımız şeyler aslında bireylerin gündelik hayatlarındaki motivasyonlarını odağına alıyordu. Bunu yapmak için biz hem bir anket çalışması gerçekleştirdik 37 kişiyle. Bu sahanın demografik verilerini de anlamamıza yardımcı oldu. Bunun dışında bir de odak grup görüşmesi yaptık. Böylelikle biz bu bireylerin eğitim merkezine gitmesindeki motivasyonları için buraya gidiyorlar, nasıl eğitimler alıyorlar ve eğitimin dışında başka e, gerekçeleri de var mı gibi şeylere baktık. Ama tabii ki bunun dışında diğer araştırmalarda da geron teknoloji dediğimiz yani yaşlılık ve teknolojiyi kesen araştırmalar vardı. Biz bunları hem Türkiye hem dünya genelinde incelemeye çalıştık. Yani teknolojiler Yeni medya araçları yaşlılığın gerekliliklerine göre nasıl değişimler gösteriyor, ne gibi altyapılar geliştiriliyor, ne gibi uygulamalar var, ne gibi aplikasyonlar var. Bunlara da baktık ve çalışmalarımızdan biri de yaşlı dostu araştırmaydı, yaşlı dostu teknolojilerde örneğin. Bunlara bakarken aslında teknoloji dediğimiz zaman bunun içerisine örneğin bir Facebook grubu da giriyordu. Yaşlıların gündelik hayatlarında Facebook kullanma pratikleri de bizim ilgi alanlarımız arasında yer alıyordu. Çünkü burada artık gündelik hayat içerisinde çevrimdışı dışı platformda gerçekleştirilen yüz yüze iletişim bir anlamda yeni medyeye uyum sağlamaya başlamaktaydı. Biz bunu yaparken hep dijital kültürle de bakmaya çalıştık yaşlılığa aslında. Yani aslında bu e, teknoloji kullanımına dair konuşuyoruz yaşlılara dair ama şimdi 65 yaş üstü insanlardan biz nihayetinde bir program yazmalarını, bir makine üretmelerini e, yani beklemiyoruz herhalde öyle değil Tabii mi? Tabii ki. Şimdi e, onların e, nasıl nitelikli bir kullanım e, alanına, bu platformları nasıl nitelikli bir kullanım alanına dönüştürebileceğine dair bu, e, bir anahtar nasıl söz konusu olabilir? Yani şunun için söylüyorum. Facebook'u iyi etkin biçimde kullanabilmek, teknolojiyi etkin biçimde kullanabilmek anlamına gelmiyor. Öyle değil mi? Hı hı, Şimdi bu teknoloji kullanımının nasıl ayrıntılandırıyor ki, nasıl etkili kullanıyor? Üretim noktasında ya da daha yetkin bir noktaya ulaşıyor bu, hı hı. bu yaş grubu. Aslında biz yola başladığımızda dünya genelinde nasıl uygulamalar var biraz onu... Kesen araştırmalara da hmm. baktık. Bu teknolojilerin sadece geliştirilmesi değil aynı zamanda sizin dediğiniz gibi uygulanabilir ve erişilebilir olması çok önemli. En önemli şey aslında erişilebilirlik ve birçok araştırmanın çıktısı aslında şunu söylüyor bize. Gerekli altyapılar, gerekli teknolojiler erişilebilir olduğu zaman hmm. ve gerekli dijital okuryazarlık eğitimleri bu becerileri veren çeşitli eğitimler yapıldığı zaman bireylerin kullanım oranları giderek artıyor. Yani burada biz sadece yaşı bir eşitsizlik, yaşı bir engel olarak görmemeliyiz aslında. Hmm. Burada tabii ki sosyo kültürel anlamda, devlet politikaları anlamında çeşitli altyapıların olması gerekiyor ve zaten bizim çalışma odamızdaki bu e, belediyenin yürüttüğü eğitim merkezinde de gördüğümüz şey buydu aslında. Temel bir okur yazarlık eğitimi verildiği zaman biz kullanıcıların eğitim, okur yazarlık düzeylerinde bir artış görüyoruz. Bu noktada aslında farkı yaratan şey nelerin erişilebilir olduğu ve nelerin ulaşılabilir olduğu. Zaten e, doçent doktor Özgür Arun'un da bu alanda yaptığı bir çok çalışma var. Kendisinin e, odağındaki çalışmaların odağındaki şey Türkiye'deki yaşlanma gündemi. Ve burada çok önemli veriler var aslında. Türk e, Türkiye'deki 80 yaş üzeri grup 2050 yılına geldiğinde artık 10 katına çıkacak. Ve bu anlamda Türkiye hızla yaşlanan bir ülke. Hı. Ama sadece yaş da değil burada. Kaliteli yaşlanma ve hane halkının geliri. Bu gibi başka değişkenler de giriyor. Burada sadece yaş bir kıstas bir değişken değil. Yaşlı nüfusun iki katına çıkması gereken süre Türkiye için sadece 15 yıl. Örneğin bu süre Fransa için 115 yıl. Japonya için 20 yıl. Yani ülkede sadece yaşlanmak değil. Bu yaşlı nüfusun hangi altyapılarla hangi şekilde aktif yaşlanabileceğini de düşünülmesi gerekiyor. Tabii ki bu noktada dijital kültür Yeni medya araçları da önemli bir noktada konumlanıyor. Çünkü bu araçlar sadece gündelik hayatta, sadece sosyalleşme noktasında değil. Aslında sağlık anlamında da, hmm. ulaşım anlamında da, birçok veri tabanına erişim anlamında da birer araç. Mesela örneklendirebilir miyiz? Bizim aslında araştırmalarda en çok gördüğüm şey örneğin e-devlet gibi uygulamalar. Hmm. Mesela bu uygulamalar ya da çeşitli sağlık uygulamaları. Kişilerin... Mesela ben bir e, sağlık raporu tahlil sonucu bekliyorum. mesela hı hı. E, Evet, gerekli tahlillerimi yaptırdım, tetkiklerimi hı hı. yaptırdım. E-Devlet'ten bunun sonucunu işte bana verilen gerekli kodu yazıyorum ve ulaşıyorum. Bu en azından e, hem o evet. yaşlı açısından bir e, zaman İhtiyaç. zaman e, hı hı. kaybının önüne geçilmesi. Hı hı. Hem de e, yaşlı olduğu için de yorulmamış oluyor evet. Mesela bu şekilde bir uygulama evet. söz konusu olabilir Ya da internet bankacılığı Evet Söz konusu olabilir. çeşitli mesajlaşma platformları örneğin sosyalleşme hı hı. anlamında da yine ama sağlık uygulamaları tabii ki öne çıkıyor çünkü dünya genelinde de Türkiye'de de sağlık uygulamaları için çeşitli geliştirmeler yapılıyor bunlara bütçe ayrılıyor ve bu programların aslında sadece var olması yetmiyor kullanılması da gerekiyor aktif olarak. Bütün bireyler için erişilebilir olması gerekiyor. Tabii ki bu noktada yine bir eğitim olması gerekiyor ve programların herkese ulaşılabilir olması gerekiyor. Bunun haricinde örneğin bankacılık hizmetleri. Hmm. Birçok uygulama artık telefonla yürütülüyor örneğin ya da bilgisayar kullanmak gerekiyor ama bunlar için acaba özneler kendileri erişim sağlayabiliyorlar mı? Veya ailelerinden kimler aracı oluyor bu sürece? Ailelerinden e, bu dönüşü alamıyorlarsa hangi aracılar giriyor süreçte onlara yardımcı olmak için örneğin. Bütün bunlar hani araştırma konusunu odağına ulaştırabilir. Mesela bizim çalışmalarımız arasında e, bir grubun çalıştığı e, kesim görme engelli bir gruptu hmm. ve bunların bu kişilerin nasıl telefon kullandıkları üzerine gidip deneyimleme deneyimlediler süreçleri kendileriyle çalışmalar yaptılar. Hala da devam ediyorlar. Bu çalışmalar şu anda tamamlanmış bitmiş durumda değiller. Üzerinde güncel olarak çalıştığımız sahamızı geliştirdiğimiz çalışmalar ve bu e, bu alanda veri elde etmek için de gidip araştırmaların sayısının artması bu kişilerle görüşmeler yapılması gerekiyor. Çünkü belli bir aracı belli bir programı e, nasıl kullandığını insanların görüşmek gerekiyor, deneyimlemek ve Öğrenmek için Hı. aslında. Peki hala yani bir müzik arası verelim mi? Tabii Sonra mi? devam ederiz kaldığımız yerden. Evet gecenin içinden devam ediyor. Kaldığımız yerden devam ediyoruz sayın dinleyicilerimiz. Başkent Üniversitesi İletişim Fakültesi Araştırma Görevlisi Naz Önem Stüdyo konuğumuz. Onunla yaşlılar ve teknoloji kullanımına dair bir saha araştırmasının ayrıntılarını konuşuyoruz. 65 yaş üstü bireylerle yapılan bir saha araştırmasıydı. Nerede kalmıştık? Biraz e, saha'dan bahsedelim isterseniz. Evet saha demişken aslında bizim bu araştırma sürecinde deneyimlediğimiz en büyük ve en detaylı çalışma yapılan saha Gökbük Köyü'nde yapılan bir araştırmanın sahasıydı. Akdeniz Üniversitesi'nde. Gökbük Köyü Finike'ye bağlı hı hı. ve bu araştırmada yine Akdeniz Üniversitesi tarafından yürütülüyor. 5 senedir yürütülen bir araştırma. Bu süreç içerisinde. Biz de Akdeniz Üniversitesi'ne gidip kendi sunumlarımızı yaptıktan sonra çalıştığımızın ikinci gününde bu köyü ziyaret etme fırsatı edindik. Bu köyde 50 yaşın altında hiç kimse ikamet etmiyor şu anda. Aslında bu yüzden araştırmanın sahasını oluşturuyor köy. Ve burada yine Özgür Arun liderliğinde bir araştırma ekibi var. Burada güncel olarak çalışmalar yapılıyor. Biz de gidip Hacettepe Üniversitesi'ndeki araştırma ekibi olarak saha denemleme fırsatı elde ettik. Aslında bu bizim için çok kıymetli bir deneyim oldu. Çünkü sahada güncel olarak araştırma yapıldığı için... Ama o... uygun bir saha değil gibi öyle değil mi? Yani biz şimdi ne dedik 65 yaş üstü bireylerde yani yaşlılar ve... E, teknoloji kullanımı dedik ama 50 yaşın üzerinde yaşayan yok. Ha, yanlış söylemiş olabilirim. 50 yaşından küçük kimse yok. Ha, tamam. <gülüyor> 50 yaşının üstünde aslında herkes. Hı hı. E, yanlış ifade etmiş olabilirim. Aslında köy bu yüzden seçiliyor. Hı hı, Çünkü hı. E, köyün yaş ortalaması yüksek olduğu için yaşlıların nüfusunu fazla olduğu bir bölge burası. Bu yüzden seçiliyor saha olarak. Ee, burada bir araştırma yürütüle ve biz gittiğimizde de Finike Belediyesi de yine bu süreçte bizim yanımızdaydı. Bizi desteklediler. Sahayı gördüğümüzde aslında burada e, Özgür Hoca'nın 2014 yılından beri yürütmeye çalıştığı ve ilerletmeye çalıştığı bir proje var. Bu projenin odağında e, ok okulun yapımında yer alan ve bu okulda okuyan son kuşak var aslında. Hı hı. Ve bu, bu dönemde artık Gökbük'te yaşlı kuşağı oluşturan grup giderek yaş almakta ve projenin amacı da burada terk edilmiş bir okul var ve bu okulu bir bilim merkezine dönüştürerek yaşlı kuşağı tekrar bu okula sokmak son mezunları ve sonrasında terk edilmiş olan bu okulu tekrar üretken bir merkez haline getirmek bu projenin hedefi bu şekilde biz de hem sahayı gördük köyün yerlileriyle tanıştık. Hem de terk edilmiş olan ve bir bilim merkezine dönüşecek olan bu okulu gördük. Aslında Özgür Hoca'nın aktardığı gibi e, Türkiye'de birçok e, okul var bu durumda olan. Bölgenin yaş ortalaması arttıkça bu okullar terk ediliyor ve işlevini kaybediyor. Ama buralarda bilim merkezleri oluşturularak bu yaşlılık araştırmasına yönelen çalışmaların yapılabileceği bir saha bir merkez oluşturulabiliyor. Bu yüzden çok kıymetli. Göklükköy'de bu desteği hem Finike Belediyesi'den hem Akdeniz Üniversitesi'nden aldığı için aslında buranın yerleri de süreci destekliyorlar ve onların da bir beklentisi var sahadan. Oraya gidip deneyimlemek. Oranın muhtarıyla tanıştık süreç içerisinde. Kendisi İsmail Taş da bizimle röportaj yaptı orada. Diğer yerleriyle konuştuk. Mutlu Hoca da bizimle birlikteydi sahada. Burayı görmek aslında güzel bir deneyim oldu bizim için. Çalışmanın da detaylarını yine Özgür Hoca bizimle paylaştı. Çalıştayda biz kendi projelerimizin sunumlarını yaptık. Bu da oldukça önemliydi çünkü... Biz Akdeniz Üniversitesi'nin aslında gerontoloji bölümüne konuk olarak gitmiştik. Hı. Orada yapılan çalışmaları hem dinledik, gerontoloji alanındaki çalışan kişilerin bilgi birikimleriyle iletişim çalışmaları alanındaki öğrencilerin bilgi birikimleri bir araya geldi. Dolayısıyla bu iki disiplin yan yana geldiğinde biz her projeye çok katkı sağlandığını düşünüyoruz. Çünkü geri bildirimlerle aslında nasıl eksiklikler var, alanı hmm. nasıl genişletebiliriz ya da nasıl kaynaklar ekleyebiliriz gibi soruların... Peki bunlara dair e, konuşalım biraz. Nasıl eksiklikler var mesela? Neler tespit ettiniz? Ee, örneğin bizim kavram setlerimiz vardı yola çıkarken. Örneğin... E... Ne gibi Mesela biz Burduyo'nun Habitus kavramını ele almıştık. Biz bu kavramla birlikte sahaya bakarak çalıştığımız öznelerin aslında dijital okuryazarlıklarının sadece o merkeze gelerek belli bir eğitim alarak değil kendi hayatlarında mesleki hayatlarında aldıkları temel okuryazarlık becerileriyle ilişkili olduğunu gözlemledik. Ama gidip Akdeniz Üniversitesi'ne sunum yaptığımızda orada da yine Habitus kavramı üzerine bir çalışma dinlediğimizde. Yani asıl önemli olan alışkanlıklar mı? gündelik hayattaki alışkanlıklar bizim çalışmamızın odasında en azından bu vardı. Hı. Örneğin bir başka sahada mesela 4 kişiyle görüşme yapılmıştı ama sahaya dair daha fazla veri elde edilmek için daha fazla özneye ihtiyaç duyuluyordu. Biz bunu sunumlarımız, sunumlarımız aşamasında deneyimledik. Böylece Ankara'ya döndüğümüzde sahamızı genişletmek üzere yeni özneler bulduk. Yeni araştırmalar yaptık. Aslında bu süreç ilerleme halinde tamamlanmış şekilde hı hı. değil. E, ekipten birazcık bahsedebilirim sizlere. Hı hı. Belki hani isimlerini de Burada belirtmek istediğim bazı kişiler var. Ee, öncelikle biz 4 farklı üniversiteden 19 yüksek lisans ve doktora öğrencisi olarak bu çalıştığı evet. düzenledik. Bu ekibin içerisinde Akdeniz Üniversitesi, Hacettepe Üniversitesi vardı ve bir de Ankara Üniversitesi çatısında kurulan NetLab da bu süreçte bize destek oldu. Ee, bunun yanında Senex dergisinin de yine çok çeşitli destekleri vardı Hacettepe Üniversitesi'nden katılan isimler benim de içinde yer aldığım Alizayn, Aybüke İnal, Demet Fırat Enis Öztürk, Ertan Ağoğlu Fatma Şeyba Çelebi Hüseyin Kısat, Mehmet Fiyan Pelin Tokatlı ve de dersin asistanı olarak Şule Karataş Özaydın'dı. Biz Hacettepe Üniversitesi'nden bir araştırma ekibi olarak gittik. Ama Akdeniz Üniversitesi'nde yine bizimle çalışmalarını paylaşan ve organizasyonda yer alan Aysel Madra, Banu Karademir, Çağrı Elmas, Doğan Mert Demir, Hatice Karakaş, Özgenur Aydın, Tuğçe Keleş ve Türkan Yılmaz da oradaydı. E, bu süreç aslında paylaşımlar üzerinden birazcık ilerledi ve biz bütün üretimlerimizin görsel işitsel malzemelerini yine hmm, NetLab hmm. platformu üstünden erişilebilir hale getirdik. Peki bu araştırma ekibinin e, şu anda e, yürüttüğü bir proje var mı bunun dışında ya da geliştirmek e, üzerinde çalıştığınız, geliştirmek istediğiniz projeler var mı? Aslında bizim şu anda en öne çıkan projemiz bir derleme kitap üzerinde çalışıyoruz. Evet. Tüm bu söz konusu ekibin yer aldığı 6 tane projenin ve bunun dışında 4 tane çevirme yer alacağı bir derleme kitap üzerinde çalışıyoruz. Aslında bu kitabı biz bir kaynakçı olarak da düzenlemeyi planlıyoruz. Çünkü doktora öğrencilerinin de yer aldığı bir literatür taraması yer alacak bu kitapta. Böylelikle alanda yapılan çalışmaların bir arada olmasını istiyoruz. Yine bu alanda çalışmalar varsa hani dinleyicilerden de öneriler alınabilir. Netlab üzerinden biz kendi kaynaklarımızı görünür kılmaya çalışıyoruz. Netlabın netlab.media adresinden ulaşılabilir bunlar. Biz bu derleme kitap üzerinde çalışıyoruz. Bizim çalışmamızın eksenini oluşturan şeyler aslında dijital kültürde yaşlanma ve dijital eşitsizlikler. Dolayısıyla bu alandaki çalışmaları sürekli taramaya çalışıyoruz. Yine bu yaşlılık alanındaki en önemli etkinliklerden bir tanesi de aslında Senex Kongresi. Senex Kongresi'nin bu sene üçüncüsü düzenlenecek. Yine bu kongrede de yaşlılık alanında yapılan çalışmalar olacak. Ve bu senenin odağında da gelecek kuşaklar için refah, adalet, sağlık, bakım, iş, istihdam, teknoloji, sanat, eğitim ve kariyer gibi konular olacak. Senex aslında güzel bir platform çünkü dergide de yayınlanan bu çalışmaları gidip dinlediğimiz zaman alandaki güncel tartışmaları takip edebiliyoruz ve bu senenin soruları arasında da yaşlanan kuşakları gelecekte neler beklemektedir. Bu bağlamda gelecek kuşaklar için ne tür düzenlemeler, uygulamalar ve politikalar hayata geçirilebilir gibi aslında çok ufuk açıcı sorular var. Ve bütün bu soruların odağında çalışmaları izlemek aslında bizim için de bir veritabanı oluşturuyor. Güncel olarak neler yapılabildiğini yine bu kongreler aracılığıyla takip edebiliyoruz böylelikle. Peki son olarak bu sahadaki çalışmaların sonuçları neler oldu? Mesela sizi şaşırtan istatistikleri oldu mu? Ya da bu çalışmanın benzerini mesela bir Avrupa ülkesinde ya da dünyanın herhangi bir ülkesinde yapılmışsa karşılaştırma mukayese etme durumunuz oldu mu? Ne gibi farklılıklar var ya da benzerlikler var mesela? Biz aslında literatür taraması ile başladığımız için bu alana belli başlı çalışmaları taramıştık ve metodolojik olarak bu çalışmalarda nasıl sahaya giriliyor, nasıl çalışmalar yürütüle biraz buradan beslendik diyebilirim. Öyle bir karşılaştırma olabilir. Biz bu araştırmaları yöntem olarak inceledik ve biz de kendi merak ettiğimiz sahalara bu yaklaşımla girmeye çalıştık. Söylediğim gibi aslında çok disiplinler arası bir program. Şu an Hacettepe Üniversitesi'nde yürütülen ve bunun avantajları var. Sahaya çıktığımız zaman farklı odak noktalarımız Oluştu istemsizce hı hı. ve bu altı farklı çalışmaya e, bizi sevk etti. Bunlar arasında teknolojik eğitimlerden yaşlılara yönelik teknolojik ürünlerin tasarımlarına kadar hı hı. E, ihtiyar delikanlılar motosiklet grubu ve bellek inşası için Facebook kullanımından engelli yaşlıların yeni medya kullanım perspektiflerine kadar uzanan çok farklı hı hı. alanlar oldu. Biz bunları bir araya gelip tartıştığımızda aslında birbirimizin çalışmalarına katkı. Göstermiş olduk. Alanda neler deneyimledik, neler yaşadık gibi. Kendi saha çalışmamızdan bahsedecek olursak bizim çalışmamızda bahsettiğim gibi Ankara Büyükşehir Belediyesi Yaşlılar ve Gençler Bilgi Yerişim Merkezi vardı. Biz burayı örnek bir Merkez olarak inceledik ve de 65 yaş üzeri bireylerin teknolojik eğitimlerine katılma potansiyelleri, katılma motivasyonları, dijital becerilerin gündelik hayata aktarılması gibi konulara odaklandık. Bu çalışmayı Ertan Aoğlu ve Pelin Tokatlı ile birlikte yürüttük. Hı hı. Sahaya gittiğimizde ilk etapta biz demografik bir veri elde etmek istiyorduk ve 37 kişiyle anket görüşmesi yaptık. Burada ne gibi sonuçlar elde ettik? Aslında oraya katılımcı olarak giden bireylerin demografik verileri, nerede yaşadıkları, gelir düzeyleri, evlilik durumları, çocuk sayıları gibi aslında bir genel bilgi havuzu oluştuk. Yaklaşık 5 kişilik bir görüşmemiz oldu. Bunun sonucunda da biz aslında şöyle veriler elde ettik. Bu kişiler kendi mesleki hayatlarında da dijital teknolojilerle içi dışlı olmuş kişilerdi. Ve bu okur yazarlıklarını devam ettirmek için geliyorlardı merkeze. Burada aldıkları temel eğitimler genellikle mobil telefon kullanımı, bilgisayar kullanımıydı. Hı hı. Ama buna ek olarak merkezin sosyalleşme anlamında da çok güzel bir altyapısı vardı. Bu Bir araya gelip tiyatroya gitmek örneğin branş yapmak mesela bizim katıldığımız Hı -hı. bir etkinlik. Hı -hı. Bu gibi etkinliklerde de aslında insanlar bir araya gelerek gündelik hayatta biraz daha motive oluyorlardı bu merkeze katılmak için. Aldıkları temel eğitimlerin yanında da böylelikle bir arada olarak bir kolektif e, bellek inşası yapıyorlardı bu bölümde. Bunun dışındaki araştırmalarda da yine Facebook'u örneğin odağına alan çalışmalarda görülen e, şuydu. Facebook bir araç olmaya başlamıştı örneğin çeşitli içerik üretimlerinin, sosyalleşmenin, paylaşımın bir ağ olmaya başlamıştı. Bu da yine yaş odağı olmaksızın kişilerin erişimlerine açık olduğu zaman hani üretim yapılabilecekleri bir platform olmuştu. Bunun gibi çeşitli şeylerle karşılaştık ve yine dediğim gibi sürekli bu ekip bir araya gelip araştırmalarının özne sayılarını arttırmak ve kuramsal çerçeveyi de genişletmek üzerine Tartışmaları devam Hı -hı. ediyorlar. Yani özet olarak şu diyebilir miyiz çalışmanın amacı ve e, nihayeti e, açısından e, ele alacak olursak yaşlılardaki bu teknoloji kullanımının bu bilincin dijital okuryazarlığının oluşmasının sürecinin e, aslında onların hayatlarını kolaylaştırması açısından Hı -hı. ve e, bir sosyal maliyetinde ortadan kalkması e, amacıyla yapıldığı söylenebilir mi bu çalışmanın? Evet aslında söylenebilir. Çünkü bizim bütün çalışmalarımızın odanda gözlemlenen şey aslında biraz e, buydu ve çalışmaları takip ettiğimiz bütün okumalarımızın da aslında demeye çalıştığı şey biraz da buydu. Dijital eşitsizlik dediğimiz şey aslında tam da buradan bir kırılma ortaya koyuyor. Erişim olduğu zaman. E, ...dijital okuryazarlık olduğu zaman aslında bunlar hayatı kolaylaştıran teknolojiler. Hı hı. Eşitsizlikleri kuran şey yaş değil aslında bütün çalışmaların odağında. Yaş dışında farklı değişkenler de var. Ve bu e, teknolojilere erişme olduğu zaman tabii ki bunlar hayatı kolaylaştıran... ...hayatın içerisinde işlev kazanan uygulamalar. Zaten e, eğitim, sağlık, bankacılık bütün bu alanlarda teknolojik yatırımlarında söylediği şey aslında biraz da bu. Bütün hizmetlerin dijital hale gelmesi hayatı kolaylaştırmak, erişimi kolaylaştırmak üzerine. Aynı zamanda maliyetlerin de düşmesi anlamına geliyor. Evet. Çünkü dijitale aktarılan şeyler aslında daha erişilebilir olmaya başlıyor hı hı. ve böylelikle farklı, bu yatırımlar artık farklı alanlara yapılabiliyor. Zaten bu yüzden biz görüyoruz ki eğitim ve kalkınma anlamında da yeni fonlar, yeni proje çağrıları e, açılıyor sürekli olarak. Bu da aslında altyapılar üzerinden değil, yani dijitale taşınmış şeyleri değiştirmek üzerine değil ama buradaki bilincin, farkındalığın, okuryazarlığın geliştirilmesi üzerine. Artık yatırımlar hani bu eksende ilerlemeye başlıyor. Kesinlikle. Son olarak ifade etmek istediğiniz bir şey varsa alalım. Çok teşekkür ederim bugün hı hı. biz, biz öğlediğiniz için. Teşekkür ederiz. Sayın dinleyicilerimiz, Başkent Üniversitesi İletişim Fakültesi Araştırma Görevlisi Naz Önen bizimle birlikteydi. Yaşlar ve Teknoloji Kullanımı Araştırması hususunda 65 yaş üstü bireylerle yapılan bir araştırmanın ayrıntılarını Konuştuk. Çok teşekkür ediyoruz kendisine. Şimdi bir müzik arası verelim. İkinci konumuza ikinci bölümde.